Sevilen program gelinin mutfakta, haftaya bomba gibi başladı. Yeni gelin bilge yarışmaya katıldı. Günün birincisine geçmeden 12 Haziran Salı gününü hatırlayalım. Salı günü gelinler bulgurlu biber dolması yaptılar. Salı günü en yüksek puanı Hatice kazandı. En düşük puanı ise, başa kaldı. Çekişmenin bol olduğu, sevilen yarışmada. 13 Haziran Çarşamba günü en yüksek puanı kim aldı ve hangi yemek yapıldı? Detaylara geçelim.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 da Hüsniye Hanım'ı topa tuttu. Yaptığı hareketlerin normal olmadığını, Hüsniye Hanım'ın ağır sorunları olduğunu söyledi. Kaynanalarda Münevver Hanım ise çok tartışmalara girmedi. Başak ve Hatice arasında makyaj tartışması da yaşandı. Başak sinirliydi Hatice'den şikayetçi oldu. Hatice'nin çok yavaş hareket ettiğini ve makyaj odasından çıkmadığını söyledi. Günün puanlaması şu şekilde oldu. Başak 12 puan, Hatice 4 puan, Özlem 16 puan, Bilgi 13 puan aldı. Günün birincisi Özlem oldu. Hatice ise sonuncu oldu. Tebrikler Özlem. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.